Göç yolumda, dize dize geçerken Söyle turnağım, söyle yarı gördün mü? Seyyahı alemde diyar seçerken Söyle durmam söyle yarı gördün mü? Seyyahı alemde diyar seçerken Söyle turnağım, söyle yari, gördün mü, gördün mü? Mavi gökyüzünde özgür uçarsın, gel derdini anlat neden göçersin? Sadık yarın sen kendine seçersin, söyle turnağım, söyle yari, gördün mü, gördün mü? Yâri gökyüzünde özgür uçarsın Gel derdini anlat neden göçersin Sadık yâri sen kendine seçersin Söyle Turnağım söyle yâri gördün mü, gördün mü? Yol nereye barım yaman söyle der ya dereye. Eğer dönüp gelirsen geriye söyle turnam söyle yar gördün mü? Eğer dönüp gelirsen geriye. Söyle turnam söyle yarı gördün mü gördün mü mavi gökyüzünde özgür uçarsın gellerdiğini anlat neden göcersin sadık yarı sen kendine seçersin söyle turnam söyle yarı gördün mü gördün mü Mavi gökyüzünde özgür uçarsın Gel derdini anlat neden göçersin Sadık yâri sen kendine seçersin Söyle turnan söyle yâri gördün mü, gördün mü? Mavi gökyüzünde özgür uçarsın Gel derdini anlat neden geçersin, Sadık yari sen kendine seçersin. Söyle Tuna, söyle yari gördüm.